Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda ekranda görmüş olduğunuz General Mobile GM21 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz bu telefon modeli geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. GM21, GM21 Pro ve GM21 Plus olmak üzere 3 farklı model seçeneği bulunuyor. Şöyle yan yüzüne bir bakalım. Yan tarafta bir General Mobile yazısı var. Arka tarafı çevirdiğimizde ise bazı teknik özelliklerin öne çıkan teknik özelliklerin sıralandığını görüyoruz. Android 11 işletim sistemi var. 6.67 inçlik Full HD Plus dediğimiz 1080 x 2400 piksellik bir ekran olduğu yazıyor. Kameralara bakacak olursak karşımıza 48-5-2-2 olmak üzere dörtlü bir kamera dizilimi çıkıyor. Bunun detaylarını birazdan değineceğiz. Mediatek'in bir işlemcisi var. Üzerinde Helio G90 işlemci var. Onu da buradan görüyoruz. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı olduğunda belirtmiş olalım. Burada da işte pil durumu falan yazıyor. 5000 miliamper bir pilimiz var. Ve yüz tanımı özelliği ve parmak izi sensörünün olduğunu da söyleyelim. Şimdi kutumuzu açalım. Başka bir şey yazmıyor zaten. Böyle bir telefonun kendisi var. Şöyle şuradan bir açışa başlayalım bakalım. Şöyle kenarını açtık. Şöyle çıkartalım. Biliyorsunuz General Mobile uzun yıllardır Türkiye'de faaliyette bulunan bir marka. Türk markası. Şurada da bir etiketimiz var. Türkiye'de de fabrikası var. Geçtiğimiz yıllarda da üretim yapacaklarını vesaire duyurmuşlardı. Şimdi kutudan bir çıkartmaya çalışalım. Bakalım nasıl bir kutu var bizleri karşılıyor. Şöyle çıkarmış olduk. Kutusunu da şöyle kenara koymuş olalım. Şimdi kutuyu açıyoruz. Yan tarafta bir etiketimiz daha var. Her tarafta bir her etiket var. Şöyle çıkartalım etiketimizi. Evet, kutuyu açtık. Telefon hemen zaten açar açmaz karşımıza çıkıyor. Az önce kutuda da bulunan özellikleri buradan da görebiliyoruz. İşte Mediatek'in hangi işlemcisi olduğu MT6785 var. 6 GB'den fazla. kutudaki her şeyi buraya da yazmışlar. Şurada bir şeyler var. Muhtemelen kılıf var. Bakalım evet kılıf görülüyor. Çıkartalım. Yumuşak, şeffaf. Bir bakalım şuradan tekrar. El panı kağıtları vesaire. şeffaf bir kılıfımız var. Bence kılıf çıkması iyi. Kılıf aramakta uğraşmıyorsunuz. Şöyle kutuyu bir açalım. O güzelmiş yalnız. Telefon bayağı şekilmiş. Üçlü bir kamera. Bir tanesi de burada var. Dörtlü bir kamera var. 48 ana kameramız. 5 megapiksellik ultra geniş açımız var. 2 megapiksellik de bir makro kameramız var. Burada alan derinliği kamerası o da 2 megapiksel. Burada böyle bir şeyler yazıyor. Şunları çıkartalım şuradan. Bunlar burada durmasına gerek yok. Gördüğünüz gibi parmak izi okuyucu arka tarafta konumlandırılmış. Şöyle koymuş olalım şunu da kenara. Parmak izi okuyucu arka tarafta. LED lambamız da hemen kameraların üst kısmında yer alıyor. Güzel bir e, telefon. Şu arka taraf güzel. Mavi renk seçeneği var ama bir de bu inci mavisi olarak geçiyor. Açık bir mavi turkuazla da yakın. Bir de süper siyah diye bir seçenek varmış. Bence bu renk daha güzel. Siyah da güzel olur ama bu renk daha hoş geldi bana. Şöyle şunu da bir çıkartalım. Şuradan. Evet bunu da çıkarttık. Şöyle kenara alalım. Telefonumuz böyle. Biz bir yandan açarken, açılırken telefon bir taraftan da... Bu burada dursun. Kutuda başka neler var? Onlara bakalım. Şöyle bir kulaklık geliyor. Standart 3,5 mm. 3,5 mm bağlantımız var hala. Bunu söyleyelim. Biliyorsunuz bu tarz telefonlarda hala 3,5 mm kaldı. Artık ama birçok telefon tip C bağlantısını kullanıyor. Burada da bir muhtemelen USB kablomuz. Evet. Tip C bağlantısına sahip USB kablomuz burada yer alıyor. Bunu kenara kaldıralım. Bir de adaptörümüz var. Şimdi kaldıramadık ama kaldıracağız şu anda. Biraz da ben diğer özelliklerden bahsedeyim ama son bir adaptörü de göstermiş olalım. Adaptörümüz de burada. Böyle küçük, şirin, işe yarayacak. Basit bir adaptörümüz var. Şimdi ben bazı özelliklerden bahsedeyim. Bir taraftan da açmaya çalışalım. Hayder demiş. Selamlar kardeşim. de Niye İngilizce sen bizi selamlıyorsun? Biz bir Türkçe çıkartalım seni bakalım önce. Türkçe diyelim. Türkiye diyelim. Merhaba. Merhaba Televore. Evet. Başlat diyelim. Şimdi bu mobil ağları atlayalım. Bunlara şu an gerek yok. Çevrim dışı kur diyelim. Devam diyelim. Şu an kurulurken biraz da şu alt taraflara falan bakalım. Şu anda şöyle bir göstermiş olayım. Çıkçıya bağlantımız var. kulaklık çıkışımız var. Hemen şu anda görülüyor. Buradan da mikrofon hoparlör bağlantılarını görüyorsunuz. Üst tarafta bir şey yok. Yan tarafta Açma kapama tuşumuz ve ses açma kapama tuşları var. Sim kart yuvası da yine bu yan tarafa konmuş. Son dönemde bir yan tarafa konuyor sim kart yuvaları. Böyle bir şey var herhalde anladığım kadarıyla. Devam edelim, devam edelim. Şimdi bir güvenlik seçeneklerini atlayalım. Çünkü şu anda güvenlik seçeneklerini kurmayacağız. Telefon kurulurken ben diğer özelliklerine bir göz atmış olayım. Hatta kuruldu hemen hızlı bir şekilde kuruldu. 6.67 inç dedik. 395 ppi ekran yoğunluğumuz var. 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı. Android 11 işletim sistemi. Kameraları söylemiştik. 48, 5, 2, 2 ana kamera. Önde de 16 megapiksellik ve f2 diyaframa sahip şu anda görüyorsunuz. Tam da ortaya konumlandırılmış. Hatta bu arada bu şey değil. Ekran koruması olduğu için de şey yok. Parmağınızı hissedemiyorsunuz. biz Ön kameramız mevcut. 5000 mAh'lik pilimiz var ve 3.5 mm kulaklık çıkışını olduğunu söyledik. Süper siyah ve inci mavisi renk seçeneklerimiz var ve 2799 TL'de fiyatımız var. Şöyle bir gezelim menüde. Hoş geldiniz 5 gittiniz falan diyor. Bunları kapatalım. Şu menümüz burada. Bunu istersek özelleştirebiliyoruz biliyorsunuz. Şuradan farklı şeyler de çıkartabiliyoruz. Menümüz bu şekilde tasarlanmış bir menü var. Kameraya bakalım. Madem çok konuştuk. Kameradan bahsettik biraz. Kameramızı açalım. Ee, uygulama kullanırken diyelim. Mesela şöyle bir kameramız var. 2x zoom giriyoruz. Ama bunda 2x zoom özelliği yok malum. Geniş açımız var. Geniş açı bayağı iyi. Gördüğünüz gibi. Aslında General Mobile'ın diğer modellerinde de karşımıza çıkan bir tasarım var. Kamera tarafının denizinden. 108 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Bu biliyorsunuz interpola yöntemiyle yapıyor ama çekiyor mu? Çekiyor. Evet. Fena da değil midir? Deneyeceğiz bunları. Yani kamerayı vesaire deneyeceğiz. O yüzden şu anda bir şey söylemek çok zor. Profesyonel mod var. Daha fazla modlara girdiğimiz zaman da işte makro var. Akıllı tarama var. çeşitli şeyler de burada. Yine ekranda görüyorsunuz panorama var. Mesela makroya getirelim. Çünkü makro kamerası olduğu için makro önemli. Şöyle bir yapalım bakalım. Fena değil. Bunu söyleyebilirim. Ön kameraya da bakalım açmışken. Şimdi ayıp olmasın. Önüne de bakalım. Beni göreceksiniz şu anda. Merhaba herkese. Ön kamerada da aa ön kamerada zoom girebiliyor. Çok iyi. Boşuma gitti benim. Hatta baya bir zoom giriyor. Ya. Ön kamerada zoom olması da ilginç yani. 1x diyor. Bakalım. 4x'e kadar zoom. Dijitaldir filan ama olsun ya. Bence güzel yani. Böyle bakalım. Evet. İşte ön kamerada bu şekilde Zoom girebiliyor olmasında da ben beğendim. Şimdi detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. Malum Teknoloji Okul kanalında detaylı bir inceleme gelecek. O gün gelene kadar bu telefon nasıl beğendiniz mi? Fiyatına göre iyi mi? 2799 TL diyor. Ee, sizce alınır mı alınmaz mı? Bu gibi yorumlarınızı videonun altına yazın. Biz de inceleme videosunda bu konulara hepsine değineceğiz arkadaşlar. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter